Teşekkürler. Evet sevgili izleyiciler, doktorum yanımda devam ediyor Instagram, doktorum yanımda TV 360'a lütfen sorularınızla ve yorumlarınızla bize eşlik edin. Hiçbir yere ayrılmayın. Devam ediyoruz. Koronavirüs mide ve bağırsaklara ulaşabiliyor mu? Virüs sindirim sistemimizi nasıl etkiliyor? Covid 19 tuvaletten bulaşır mı? Tuvaletler nasıl dezenfekte edilmeli? Gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Orhan Tarçın merak edilen tüm soruları cevaplamak için birazdan doktorum yanımda sütü diyorsun Evet, koronavirüsten korunmak bizim elimizde sevgili izleyiciler. Birbirinden değerli ve önemli konuklarımızla sizlere bilgiler aktarmaya devam ediyoruz. Koronavirüste yeni gündemde umumi tuvaletlerden e, ikinci dalganın geleceği konusuydu. Evet, o da çok tartışılmaya başlandı. Evet, haberlerde yazılı ve görsel basında sık rastladık. Şimdi bütün konunun detaylarını ve daha pek çok bilgiyi sıradaki konuğumuzdan alacağız. Gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Orhan Tarçın bizimle beraber. Hoş geldiniz hocam. Merhabalar. Hoş, geldin. Hoş bulduk. Hoş geldiniz hocam. Teşekkür ederim. Hoş Evet dikkat ettim de maskesini son ana kadar çıkarmadı hocamız. Evet, <gülüyor> evet öyle olması gerektiğini düşünüyorum. Evet son derece evet. dikkatlisiniz örnek olmak e, anlamında da zaten. Yani bu elimizden geldiğince yapılması gereken bir şey. Hepimizin çok dikkatli olması gereken bir şey. Çünkü toplumun bir kısmının dikkat etmesi bir kısmının etmemesi problemi çözmüyor. Evet. Başından beri koronavirüsün hep akciğer ve solunum yolu enfeksiyonu e, ağırlıklı olduğunu biliyoruz zaten ama... Evet. Mart ayından sonra yavaş yavaş hani e, ishal mide sistemi sistemiyle ilgili şikayetlerin de koronavirüs Hastalığında olduğunu görmeye başlamıştık zaten. Evet. Aslında sindirim sisteminde de etkisi olan bir virüsten bahsediyoruz değil mi? Evet kesinlikle. Koronavirüs sindirim sistemini tutuyor. Dediğiniz gibi ilk başta solunum yolu enfeksiyonu olarak düşündük ama sonradan fark ettik ki sindirim sisteminde kalın bağırsağı tutuyor, ince bağırsağı tutuyor, yemek borusunun alt ucunu tutuyor, hatta karaciğeri tutuyor. Tabii bunlar bu sefer nelere sebep oluyor? Örneğin diyareye sebep oluyor. Ishale. Korona hastalarında %50 oranında sindirim sistemi şikayetleri var ve bunun en az %20'si diğer şeklinde görülüyor. %50'sinde de aslında bayağı yüksek. Tabii, yani bu oranın tabii. hep daha düşük olduğu söyleniyor. Evet, ilk ee, başta hep öyle düşünüyorduk daha tabii, doğrusu. Tabii. Ama yarısında beraberinde mide bağırsak problemi de var, hani bağırsak problemi. Tabii ilk başta özellikle içindeki yayınlarda bu bunun daha düşük olduğu belirtilmişti ama sonradan bunun böyle olmadığı görüldü. Şöyle bir şey var. %50'sinde sindirim sistemi şikayeti var. Bunlar yani e, iştahsızlık, hı hı. karında üst kadranında ağrı, bulantı ve kusma şeklinde gösteriyor kendini ama %20 oranında da ishal var. Şimdi şöyle bir şey var, evet bu hastalarımızda ishal oluyor ama bazı hastalarda ki COVID hastalarının %2'sinde sadece ishal bulgusu var. Ne boğaz ağrısı var, ne öksürük, ne de başka bir şikayet yok. O zaman şuna da dikkat etmek zorundayız. Kişide sadece ishal var, bu kişi Korona olabilir. Tabii şöyle bir durum da var. İshal var ama ishalli hastaların %70'inde dışkıda e, virüs Virüsü tespit var. edilmiş durumda. İshal yoksa dışkıda %25 oranında görülüyor korona hastalarında. Yani kişinin sadece solunum sistemi şikayetleri var. Hı. Ama bu kişilerde bile %25 oranında dışkıda korona gözüküyor. Hı. Hatta şöyle bir şey var. Kişide solunum sistemi şikayetleri var. Ortaya çıkıyor, hastalık yerleşiyor ve iyileşiyor. Kişilere test yapılıyor. Boğazda ve burunda korona yok. Tamamen temizlenmiş. Ama bu kişilerin dışkısına bakınca 4 veya 5 gün daha koronanın devam ettiği görülüyor. Dışkısına... Sonuçta dışkıda evet. E, evet. 4-5 gün boyunca kişi iyileştikten sonra bile korona görebiliyor. Tabi bu da büyük bir risk çünkü tuvaletlerden bulaş riskini ortaya çıkartıyor. Ama buradaki bulaşma bir hepatikteki gibi bulaşma değil herhalde değil mi? Yani el ağız Yolu burada da var mı mesela ee, koronavirüsü de, yoksa ağırlıkla havadan mı bulaşıyor? Yani tabii el ağız bulaşımı yine söz konusu burada çünkü hmm. dışkının içinde ha, yüzüne var. Yüzüne değdirdiğim zaman. Tabii tabii dışkıya temas iyi el yıkamama, dezenfektan kullanmama yine yayılma sebep olabilir. Aynı kişi defalarca yine enfekte de olabilir burada. Ama burada şöyle bir durum da var tabii ki genel tuvaletleri düşünürsek koronalı bir hasta oraya girdiği zaman ve tuvaleti kullandığı zaman en son... Rezervarı kullanıp düğmeye basıp yıkadığı zaman ortaya çıkan pulverizasyonla aerosol etkisiyle korona yayılabiliyor. Bir. İkincisi bu kişinin ağzından burnundan genelde tuvalette maskeyi çıkartıyoruz. O durumda yine e, küçük kabinlerde bir yayılım olabiliyor. Yani sonuçta hem solunum yoluyla hem de el-ağız yoluyla bulaşım olabiliyor. Ama ilk başta dışkıyla bulaşmadığını düşünüyorduk. Fakat şimdi artık bundan eminiz. Çünkü testler bunu gösteriyor. Yani ortak tuvaletler Hı. büyük risk teşkil ediyor hepimiz Çok için. Çok büyük bir risk. Tabii burada şöyle bir şey var. Hani dışkıyla bulaşması bize şu sorunu getirmeye başladı. Örneğin bazı ailelerde evde tek bir tuvalet Hı. var ama koronalı hasta var. O zaman aynı tuvaleti kullanmak zorundayız. Hı. O, o koronalı hastanın kullandığı tuvaleti nasıl dezenfekte edeceğiz? Bu bizim için önemli. Şöyle birkaç yöntem var. Tabii ki örneğin birçok dezenfeksiyon solüsyonları var. Bunlar kullanılabilir. Çamaşır suyu gibi çok da etkilidir. Bunu yüzde evet. bir oranında kullanabiliriz evet. ama... Kapalı ortamda çamaşır suyunu kullandığınız zaman akciğerlere zarar veriyor. Bir de o tuvaletin bütün her tarafını temizleyebilmek evet. mümkün değil. Havada da asılabiliyor. Nasıl dezenfekte <gülüyor> edeceğiz kısmına geleceğiz hocam. Az önce söylediğiniz aslında o zaman bilim insanlarının dediğini de siz de bir bilim insanı olarak doğrulamış oldunuz. barda ikinci dalga umumi tuvaletlerden gelecek diye evet. haberlere haberleri ilk okuduğumuzda nasıl yani dedim ben bir an. Bir an aklıma da şey geldi benim çay bahçesindeki tuvaletler falan. Hani umumi tuvalet <gülüyor> deyince sokakta giderken ay şurada bir tuvalete gireyim demem ki diye düşündüm ama umumi tuvalet dediğimizde evde ortak kullanıyoruz, iş yerinde ortak en son ev yakla geliyor ama restoranlarda var. Evet. Restoran, bir yerde yemek yiyoruz, tuvalete girme ihtiyacı duyuyoruz <gülüyor> AVM'ler de var. AVM'ler de var bütün bunlar kastediliyor ve arkadaki haberi de siz doğrulamış oldunuz. Ekrana da şimdi getirecek arkadaşlarımız sonbahar ve kış aylarında soğuk hava nedeniyle koronavirüs vakalarının artacağını ve umumi tuvaletlerin virüsün temel yayıcıları haline geleceği belirtildi. Demek ki bu konu da ekstra dikkat edeceğiz. Nasıl evet. dikkat edeceğiz? Şimdi o kısma <gülüyor> gelebiliriz. Şimdi şöyle bir şey var. Özellikle genel tuvaletler kullanırken bunların maalesef iş yerlerindeki, restoranlardaki ve AVM'lerdeki tuvaletlerin havalandırma sistemi yok. Yani bir pencereyi açaraktan orada yatay bir akım sağlayamazsınız. Sadece havalandırmaları var ama havalandırmaları da oksinizasyon için yapılmış sistemler. Yani ee, o Tuvaletin dezenfeksiyonu için yapılmış sistemler değildir. O zaman bu tuvaleti kullananlardan kolayca hastalık yayılabilir. Peki, hani birkaç şekilde yayılma olabiliyor. Ee, biraz evvel demiştim, ee, hem e, rezervara basmakla olabiliyor, bu önemli bir şey. Bir de ikincisi, o kişilerin maskesini genelde tuvalette çıkarmasından kaynaklanıyor. Yani bir havadan bulaş var. O zaman bizim tuvaletlerde Havayı dezenfekte etmemiz lazım. Bir de tüm tuvaletleri dezenfekte eden başka sistemler kullanmamız lazım. Şimdi kullandığımız sistemler arasında şöyle bir farklılık var. Bazı dezenfeksiyon sistemleri çok güzel dezenfekte ediyor. Ama o anda e, tuvaletin içinde kimsenin olmaması lazım. Örneğin ozonlu sistemler. E, çalıştırıyorsunuz küçük bir e, ozon cihazını. Ve çok güzel tuvaleti dezenfekte ediyor. Ama oraya yarım saat kimsenin girmemesi lazım. O zaman siz o genel tuvaletlerde bu ozon sistemini sabah ve akşam kullanabilirsiniz. Aralarda kullanamazsınız. Ama devamlı sirkülasyon var. Bir kişi giriyor, diğeri çıkıyor, bir kişi giriyor, diğeri çıkıyor. O zaman İnsanlar içindeyken dezenfekte edecek sistemleri kullanmamız lazım. Örneğin bir tanesi de ultraviyole lambalarıydı ama ozon gibi ultraviyole lambasını da tepeye astığınız zaman içinde hiç kimsenin olmaması lazım. Hmm. O zaman başka bir çözüm e, ortaya çıkmaya başladı. Biz bu havayı alalım, filtrelerden geçirelim, sonra da ultraviyoleden geçirelim, bu taraftan temiz olarak verelim görüşleri ortaya çıktı. Ve bu tipte e, cihazlar var. Oldukça da yaygın zaten şu anda. Ve bunları e, tuvaletlerdeki hem küçük odalara hem de e, el yıkama bölümüne ayrı ayrı koyaraktan hava dezenfeksiyonunu sağlayıp bulaşı engelleyebiliriz. Ama tabii başka bir şey de var. Aynı zamanda tuvaletlerdeki bütün muslukların e, mutlaka... E, fotoselli olması lazım. Yani açıp kapama hmm. olmaması lazım. Yapmamız gereken Kapılar şey. Kapılar da belki. Tabii Dokunmatik tabii. Evet. Yani bu zaten alınan kararlarda vardı. Tuvalet kapıları temassız açılıp kapatılabilmeli. Yine tuvaletten evet. işte alacağımız bizim köpükler veya hmm. e, sabunlar, sabunlar dokunmadan. dokunmadan alınmalı. Bu da çok önemli şeylerden teki. Evet. Sorularımız <gülüyor> gelmeye başladı hocam. Ee, Instagram hesabımıza. İzleyicimiz diyor ki ben bundan bir ay önce ishal kusma ateş ve üşütme oldum. Acaba geçirmiş olabilir miyim? <gülüyor> covid 19 bağışıklık güçlendirici ilaçlar kullandım ve çok halsizim, kemiklerim bile çok ağrıyordu. Burada bir antikor testi herhalde devreye girmeyi Kesinlikle. Tabi evet. antikor testi kullanılabilir zor. üstünden çok geçmiş bir ay önce. Ama bunun ne olduğu konusunda karar verebilmek şu aşamada çok güç. Çünkü o anda yapılması gereken testler yapılmamış. Ha, antikor testleri şu anda kullanılabilir ama antikor testlerinde geçerli o kadar yüksek değil. Şimdi ise. Iyiyse soru yok gibi. <gülüyor> Aynen. İyiyse yaşamaya Şimdi, devam Yani şey o dönemde gerekir, çünkü evet. herhangi başka bir barsak enfeksiyonu nedeniyle de hastalandıysa zaten hani ateşi olacak, üşütmesi olacak, ishali kusması olacak. Yani bu tabii. illa koronavirüsün bir işareti olarak kabul etmek doğru tabii, olmayacaktır. Tabii. Yani bunu normal bir influenza bile yapabilir. Tabii. Yani herhangi bir bir viral enfeksiyon, gripal enfeksiyon evet. korona haricindeki bu diğer enfeksiyonlar bu şikayetleri yapabilir. Ama bu evet. şu açıdan mesela önemli bence. Ee, hani Anlatıyor ya, bak haysizliğim, kemiklerim bile çok ağrıyordu. Bu esasında bağışıklık sisteminin bir şeyle mücadele ettiğinin en göstergesi. Öyle tabii, değil mi tabii, hocam? Tabii, tabii. Bütün hastalıklarda yani, görülebilir bir şey bu yani. Tabii, tabii. Aynı şekilde. Evet. E, sonuçta hani bunun korona olup olmadığını şu anda söyleyebilmek mümkün değil. Bunlar var diye doğrudan koronayı düşünmemeliyiz. Ama evet. koronayı da şu dönemde aklımızdan çıkartmamamız gerekir. Hocam az önce bir şey söylediniz mi? Ben çok merak ettim. Hani dışkıdan e, hiçbir belirti vermeyip ishal olan... Evet. Ee, ve dışkıdan korona tespit ettiklerimiz oluyor dediniz. Hani hep kan tahlilinden biz de vururuz biliriz ama dışkıdan korona testi diye bir şey var mı? Yani gaita testi dahil mi bu korona tespitine? Aslında şöyle bir şey var. Ee, şimdi biz boğaz sürüntülerinden PCR denen yöntemle korona bakabiliyoruz. Ama aynısını dışkıda da kullanabiliyoruz. Hı -hı. Yani Hı -hı. sonuç olarak boğazımızda kullandığımız testi dışkıda da kullanabiliyoruz. Ve o yönden o açıdan bir Gerekirse bunu yapalım. Kan Peki. testi olanlar antikor testleridir. Yani küçük Hı -hı. bir kan alırız genelde parmaktan alıyoruz. evet doğru. Evet, ee, onu, onu antikor. Evet. Bir de yeni çıkan evet antijen testleri de var bu konuda iyi çalışan Aklıma testler de var. Aklıma şu soru geldi. Şimdi mesela koronavirüs enfeksiyonu olup sadece isalle bula isalle kendini belli eden kişilerde mesela bulaş bulaşma olduğu zaman ev içinde çünkü biliyoruz. Evet. Hani ee, bir koronavirüs enfeksiyonu aileye girdiyse muhtemelen diğer insanlar da enfekte oluyor. Zaten hani geçirmiş miyim sorularına ben bazen diyorum ki ailedeki diğer herkes sağlıklı mı kaldı? Sağlıklı kaldıysa muhtemelen geçirdiğin şey koronavirüs değildi. Evet. Mesela ishalde de böyle bir şey var mı? Yani İsel'le belirti veren koronavirüs vakaları bulaşma olduğu zaman gene İsel'le mi kendini gösteriyor? Öyle bir bilgimiz var mı? Yok şöyle evet. Yani %2 hasta demiştik. Çok ender tabii. Tabii ama şöyle bir şey var. Tüm Türkiye'ye vurursanız bunu 4800 hastada sadece ishal ortaya çıkmış. Yani Türkiye'de 4800 evet. koronalı hastanın belirtisi, tek belirtisi ishal. Evet. Bu evin içinde ve diğer yerlerde bu hastalığı yayar. Ama bu hastalığı, bu Covid'i alan kişilerde sadece ishal gözükmez. Yine sistemik, e, solunum hmm. sistemi belirtileri de görülebilir. Veya her birimiz, ateş, boğaz ağrısı, halsizlik, Öksürük görülebilir. Hmm. Evet. evet, şimdi Instagram hesabımızdan sorularınızı göndermeye devam edin sevgili izleyiciler. Az önce çok güzel bilgiler verdiniz. Yani dediniz ki e, havalandırma e, cihazları var. Onları birazdan göstereceğiz. Evlerimizi Tabii. alabilir miyiz mesela? Tabii o da dezenfektör de oluştu cihaz. çünkü. Aslında şöyle bir şey var. Bütün sınıflarda, bürolarda, muayenehanelerde olması gereken bir şey. Çünkü... E, İnsan yanındayken hava dezenfeksiyonu zor ama bunu sağlayan yeni sistemler var. Çok da pahalı da değil ama 4-5 kişinin çalıştığı bir büro düşünün. Bur burada bir kişide Covid var diğer 3 hmm. kişi de yok. Ve aynı havayı soluyorlar. O zaman bizim o havayı dezenfekte etmemiz gerekir. Veya sınıfları düşünelim. 15-20 öğrenci var ve bunlardan bir veya ikisinde COVID var. O durumda bizim o havayı dezenfekte evet. etmemiz lazım. Veya enfekte havayı uzaklaştırmamız lazım. Evet. Şimdi gastroenteroloji uzmanını yakalayınca izleyicimiz hemen diyor ki <gülüyor> gastriti olan biri risk grubunda mıdır koronavirüsle ilgili? Evet. Gastrit ve koronavirüs bağlantısı var mı hocam? Aslında burada gastritin olması koronavirüs enfeksiyon riskini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 Ee, evet ama bazı sindirim sistemi hastalıklarında e, yakalanma oranımı daha yüksektir koronaya. Ama gaz ciddi kesinlikle <gülüyor> evet. öyle bir şey yok. <gülüyor> Peki şimdi şeye dönmek istiyorum. Ee, özellikle bulaşmanın tuvaletten hani olabileceğini gördük. Evet. Mesela ailede biri Covid geçirdiyse. Evet. Tuvaletteki temizliği nasıl yapmak lazım? Ee, şimdi hani ailede bir Aynı tuvalet. Bir öncelikle evde bir tuvalet, bir tuvalet var. varsa işte o zaman işler zor. Şimdi bu imkanlar dahilinde olan bir şey. Ama e, hasta kişi tuvaleti kullandıktan sonra mutlaka orayı biz ee, çamaşır suyuyla dezenfekte edebiliriz. En ucuz yöntemlerden teki. Yüzde bir oranında sulandıraraktan bunu yaparız. Ama özellikle hani... Bunu bir yerlere, açalım mı? Yüzde bir sulandırarak dediğimiz yüzde zaman. Yüzde bir örneğin bir Yani kovaya, bir kere çamaşır suyunu suya, direkt olarak dökmüyoruz yani. Kesinlikle. Yani. Kesinlikle. Zaten çamaşır suyunu kapalı ortamlarda kullanmak maalesef ki maalesef Hele, çok Hele tuz ruhuyla karıştırılırsa değil mi? Daha değil kötü. Ama yani, çok duyduk o vakaları. tabii tamamen harap eden bir şeydir. Şimdi %1 oranı dediğiniz gibi çok önemli burada hangi oranda. Bunu en kolay biz fincanla söylüyoruz kendisi. Aynen. Diyoruz ki bir kova alın. Oraya 100 fincan su doldurun. Bir fincana da hı hı. E, çamaşır, çamaşır suyu doldurun. Su. Yani sonuçta bu %1'e denk gelmiş oluyor. Evet. Bunu kullanabiliriz. Ama şöyle bir şey var. Eğer ki dışkı hani ishal şeklinde olduğu için çünkü koronalı hastalar günde 4 ile 8 kere tuvalete çıkarlar. Yani az bir oran değil. Aa, 8 kez farzal. tuvalete gidiyor. O zaman örneğin ishal şeklinde de gidiyor. Eğer dışarıya sıçrama olursa o zaman durum değişiyor. Dışkıyı oradan temizlemek için bize mutlaka bu sefer 100 fincan su e, e, kullanmak yerine Hı -hı. sadece 10 fincan su koyacağız. Gerisini de zaten çamaşır suyunu ekleyeceğiz. Yani onda bir oranında olacak. 10 fincan su, 1 fincan çamaşır suyu. Şey Ve aslında. onu hani daha sonradan temizlemek lazım. Yapabilen rezervuara bir e... Şey Dezervar dediğimiz bir işte. e, sifonu diyoruz. Evet, evet. Ama herkes de, şimdi çoğunlukla bütün evlerde duvar olabilir, arkasına tabii. monteli olduğu için çok zor. Üstüne açıp koyabilirsiniz. Açılabiliyorsa. 10 so, evet. on litredir, evet. on litredir on evet. onların. Yüzde bir yap. Evet yani ona da bir çay e, Bardağ bardağı abi, herhalde, koyduğunuz tamam. zaman evet. yeterli olur İyi, ama sadece tasarruflu. tuvaletin içini yapacaktır. <gülüyor> Bu tek tuvalet Hı. olduğu için üstteki klozet kapağını filan dezenfeksiyon için ona ayrıca bir... Bir de hep şey vardır ya Orhan Hocam hani tuvaletlerde en kirli yerler kapı tutamaçları oluyor. Evet. E, evet. oraların da özellikle temizlenmesi gerektiğini hatırlatmak lazım. Kesinlikle. Hem kendi evdeki tuvalette hem de umumi tuvaletlerde, iş yerindeki tuvaletlerde mutlaka oraların temizlenmiş olmasından e, yani temizlenmiş olduğundan emin olmak gerekiyor. En kötü ihtimal kağıtla açıp benim evet. sık yaptığım şeydir bu. Tutamacı kağıtla tutup kapı kapanması diye ayağınızı koyabilirsiniz sonra evet. da kağıdı atacaksınız şey yani, Bunu yani. unutmamak lazım. Genel tuvaletlerde artık e, evet. yani kapıların otomatik olarak açılır, kapanır şeklinde Şöyle olarak, olacak yani. o zaman yeni inşaat projelerinde koronavirüse uyumlu akıllı yeni evler yaratılacak. Işte. Evet. Şey, yeni, evet. normal yeni normaller işte. Yeni normal ev alırken yok, bunlara bile Ezenikten. dikkat edeceğiz belki de. Sorularla devam ediyorum hocam. 2 yıl önce ülseratif kolit teşhisi konuldu. Raporum var. İlaç kullanıyorum. Covid-19 kapsamında kronik hastalık olarak sayılıyor mu? Yani ben kronik hastalığı olan ve risk grubunda olan biri miyim diyor izleyiciniz. Şimdi burada kullandığı ilaçlar hangisidir bilmiyoruz ama eğer ki burada kortizon dediğimiz ilaçlar ve <gülüyor> bağışıklığı bastığı ilaçlar kullanılıyorsa bu kişi mutlaka risk grubunda aynı zamanda bu kronik hastalık olarak da kabul ediliyor. Fakat şöyle bir şey var sağlık bakanlığının listesinde kronik hastalıklar grubunda bunu bulamasanız bile aile hekimleri gereken müdahaleleri yapıp size artık rapor verebiliyor. Evet sorularınızı e, konuğumuz gastroenteroloji uzmanı Profesör Dr. Orhan Tarçın e, cevaplıyor sevgili izleyiciler Instagram'dan bizlere ulaştırabilirsiniz. Evet hemen bir, bir soru sorumuz daha da var hemen. o zaman yine devam edelim hocam yakaladık sizi madem izleyicimiz diyor ki 18 Temmuz'da Covid testim pozitif çıktı 6 Ağustos'a kadar tedavi gördüm negatif çıktı ve taburcu oldum karantinadayım evde fakat son bir haftadır kabızlık sorunu başlamış. Ee, hani daha önceden ishal vardı kabızlama mı döndü yoksa normal tuvaleti çıkarken mi kabızlığa döndü bilmiyoruz ama burada genelde bu tip bir olaydan sonra kabızlık görülmesinin sebebi hareketin azlığıdır. Hep evde olunuyor yemek evet. yiyor biraz evet. da posadan e, fakir diyetler oluyor o durumda kabızlık e, artıyor maalesef. Panik yok ee, yani. Ha yok yani şu bu şu anda ortaya çıkan bir kabızlık bir problem teşkil etmez normalde olabilecek. Mesela kabızlık biliyorum. koronavirüs de görülüyor mu? Hani hep ishalden konuştuk hmm. ama ee, çok nadir görülüyor. Sadece 4 vakada görülmüş koronavirüs hmm. enfeksiyonu sonunda yakın zamanda 4 vakada. Bu enteresan görülmüş. aslında yani virüs akciğer dokusunu severken bağırsakta da acı reseptörü mü var? Yani kesinlikle dediğiniz gibi. Kesinlikle o bağlanacağı bölgeler var öyle mi? Kesinlikle hem yemek borusunun altında hem ince bağırsaklarda hem de e, kalın bağırsakta ACE2 reseptörü var. Yani virüs aynı Yani ACE2 reseptörü ne demek şimdi? ACE2 tane reseptörü. doktorun yani. Bunu falan hani çok konuştuk diye şey Hep yaptı. Konuşuluyor evet. bir dönem. Koronavirüs nasıl hücre içine giriyor? İşte bir bağlaça tutmak zorunda. Hani kapı tokmağı gibi düşünün. Evet. Virüs evet. kapı tokmağını tutmak zorunda. İşte kapı tokmağı da ACE2 bağlacı. Tabii tabii anahtar hmm. kilit modeli. Yani sonuçta o Algaç bağırsaklarda varsa gidip oraya virüs bulaşıyor. Ve aynı zamanda o hücrelerin sindirim sisteminin hücrelerin içine giriyor ve hastalık yaratıyor. Her yeri ve seviyor yani bu korunulmuş. <gülüyor> yani maalesef bir de damar, <gülüyor> maalesef. Tabi damarları da tutabildiği için nöro-yüzyıl <gülüyor> evet. bulgularda olabiliyor. O, o zaman damar tıkanıklıkları gördük bu dönemde evet, ya zaten. Tabii. Hocam hadi gelin o zaman biz nasıl e, dezenfekte ederiz evlerimizi, evet. salonlarımızı, asansörleri ve tuvaletleri, cihazları bir görelim. Şimdi biraz evvel... E, Hocam ozon... böyle gelebilirsiniz arzu evet, Tamam. E, ben de şuraya ki. bir Öncelikle şey. e, ben ozondan bahsetmek istiyorum. Şimdi ozon cihazları şurada e, öbür tarafta görmüş olduğunuz iki tane cihazımız ozon cihazdır Bir tanesi büyük olan ozon cihazı. Bunu yaklaşık 100 metrekare alanda kullanabiliyorsunuz. Bunu da 9 ile 40 metrekare alanda kullanabilirsiniz. Hmm. Ve bunun özelliği şudur. Ozon cihazının özelliği şudur aslında. Bakın bu Sadece havadaki oksiteni alır ve O2'dir oksijen ama O3 haline getirir ve bu da çok fazla kuvvetli bir e, oksidasyon yapar mikrobik ajanlarda yani virüste, mantarda, akarlarda, bakterilerde tahribat yapar ve sonuçta bunları öldürür. Tabi bunu yaparken özel bir içine sıvı koymuyoruz. Kuru havayı içine Hı. alıyor. Bizim yaptığımız tek şey bu cihazları fişe takmak oluyor ve düğmeye basmak oluyor. Burada siz ve, biraz önce söylediğiniz önemli bir şey var. Bunu çalıştırırken içeride kimsenin olmaması tabii, gerekiyor. Tabi. Yani burada en önemli şey, yani düğmeye basıyoruz ya. Çok kolay bir şekilde arkadan havayı alıyor. Evet, buradan üflemeye başladı zaten. Bilmiyorum gösteriyor muyuz burada? Ben Evet, mavi bu ışık var. Hı -hı. Bunun anlamı evet, şu anda e, ozon veriyor ve yaklaşık 20 dakika Hı. içinde buradaki her yer dezenfekte edilmiş olacak. Hı -hı. Şimdi. Şöyle bir şey var. Bu tabii ozon herhalde çok içimize iş yeri lazım. için tabii. uygun bir şey değil mi? Tabii bu büyük olan büyük, iş yeri böyle için. Böyle gelin isterseniz. Biz ozonun hep e, iyi geldiğini, kişilere de iyi geldiğini duyduk ozonun ozon, ama ozon demek ki biz olmayacağız orada. <gülüyor> <gülüyor> Şu var. Eğer ozonu alırsanız siz tabi e, kanın bazı dışında dışarı alıp ozonu hmm. ondan geçirirseniz olumlu bazı etkileri olabiliyor. Bu konuda hala Gençleştirici, çalışmalar var özellikle evet, bayanlar. Yani bu, çok bu konuda araştırmalar devam kullanıyor. ediyor hala. Biz, evet e, yani bağışıklığı arttırdığı söyleniyor ama evet. zaten e, yani araştırmalar devam evet. ediyor. Ama siz tutup da ozonu bu şekilde verirseniz dışarıya. Akciğer ödemine kadar giden problemler <Gülüyor> yaratılır. Yani bunu açıyorsak o... orada olmayacak. Aynen. bunu evet. düğmesine basacaksınız odanın dışına. Yarım saat sonra zaten bu kendinden kapanır ve ozon parçalanmaya başlar. <Gülüyor> Ama... Siz yarım saat sonra kapıyı bacağı açsanız daha rahat edersiniz veya pencereyi. Tabii bu e, geniş alanlar için, restoranlarda kullanabilirsiniz, otellerde o, o dezenfeksiyon için kullanabilirsiniz. Kaç metreye kadar, metre kareye kadar? Bu 100 metrekareye kadar etkili. Hmm. Ama şu gördüğünüz küçük cihaz, bunlar çok pahalı cihazlar değildir. Ondan 1-2 bin liralık cihazlardır öyle çok değil yani Anıp kullanılabilir. Bir tek e, dikkat edilmesi gereken şey... İnsan varken bunlar kullanılmayacak. Hmm. Şu küçük hmm. olanı da özellikle biz e, evlerde tavsiye ediyoruz. Hani biraz evvel demiştim ya, hasta var, evde tek tuvalet var. O tuvaleti nasıl dezenfekte edeceğiz? Evet, kapı kolu, rezervarın kapağı, lavabo her yer önemli. Siz onu e, çamaşır suyla da dezenfekte edebilirsiniz ama o çamaşır suyunu her yere ulaştırmanız pek mümkün değil. Ama böyle bir cihazı çalıştırdığınız zaman havanın ulaşabildiği her yere ozon evet. ulaşır. Ve orayı da dezenfekte eder. Bu çok önemli olan kısım biraz önceki konumuzda da dedik ya dokunduğumuz eşyalardan bulaşsaydı şu an vakalar daha fazla olurdu. Evet. Bulaş yolu daha çok hava diye evet. hep Hı -hı. vurguladık. O yüzden evet. COVID-19 ile ilgili hava temizliği de bizim aslında dikkat etmemiz gereken en önemli konulardan biri. Tabii tabii hava dezenfeksiyonu özellikle içinde en büyük sorunumuz o, havayı dezenfekte edebiliyoruz. Ama ozonla veya tepeye bir ultraviyole koyarak dezenfekte edebiliriz. Fakat en önemli sorun içinde insanlar varken havayı nasıl dezenfekte edebileceğiz? Orada i̇şte... çünkü şu da çok önemli. Yani dün esasında bundan biraz bahsettik. Çin'deki ilk vakalardan bir tanesi restorana gelen COVID taşıyan bir kişi, koronavirüs taşıyan bir kişi. Baktığınız zaman... Üç masada oturan kişiler enfekte oluyor, virüsü kapıyor ama yan masalar mesela enfeksiyonu hmm, hmm. kapmıyor. Neden? Çünkü klimanın havalandırması bu şekilde, akımı bu şekildeymiş. Dolayısıyla düzgün bir havalandırma olmadığı için oradaki üç masa enfekte olurken diğer iki masada hiç enfeksiyon görülmemiş. Hocam sizi böyle da alalım mı? Tabii. Toparlamamızın evet. esasında nedenlerinden evet, bir tanesi göstermemizin... de hava akımının esasında önemli olduğu ve bir yandan tabii. da İçinde bulunduğumuz mekanın havasının dezenfeksiyonu. Evet ee, bu çok önemli ve yakında ben birçok özellikle kışta geliyor restoranlarda okullarda ve kapalı olan bürolarda bu hava dezenfeksiyonu sistemlerinin kurulacağını düşünüyoruz ki var zaten şu anda bizim muayenehaneler grubunda herkes bunu kullanıyor. Şöyle bir şey var içinde tabii e, biz kapalı dezenfeksiyon sistemleri kullanmalıyız o havayı almalıyız örneğin. Ee, burada asansörlerde kullanılan bir sistem var hmm. biliyorsunuz en çok bulaş asansörlerden hmm. olmaya başladı son zamanlarda çünkü asansörler kapalı alan kolay kolay dezenfekte edemiyorsunuz 2-3 kişi biniyor o zaman e, bu gibi cihazları asansörlere monte ettiğiniz zaman var piyasada satılıyor. Yani sonuç itibariyle ee, esasında şu sevindirici bir yandan evet teknolojinin getirdiği yükler var ama teknoloji koronavirüs mücadelesinde de bize yardımcı oluyor gibi görünüyor. Burada getirdiğimiz aletlerde havanın temizlenmesi açısından bize faydalı olacak. O yüzden tabii. çok teşekkür ediyoruz. Bugün yorduk, vakit çok sınırlı olduğu için maalesef evet. bilgilerde de biraz kısıtlamaya gidiyoruz. Bir sonraki seferde daha da ayrıntılı. Sizle bu konuları konuşmak istiyoruz sevgili Orhan Hocam. Teşekkür çok, çok teşekkür sağ ediyoruz. Verdiğiniz bilgiler için. Lütfen bize evet ederim. Sevgili izleyiciler, tabii el dezenfekt dezenfektasyonu, ellerimizi yıkamak ve maske takmak çok önemli diye vurguluyoruz ama bulunduğumuz ortamında bulunduğumuz havanın temizliği de çok önemli. Bu konuyla ilgili de teknoloji sınırsız olanaklar bizlere sunuyor. Ee, hiçbir yere ayrılmayın. Az sonra kapanış için burada olacağız. Evet. Değil mi hocam? Müzik